bir sürü şeyi tartışırken... Postkolonyalizm mi? Tövbeler olsun. Hadi bakalım. Hayırlısı. Postkolonyalizm biliyorsundur tanım olarak. Hiç bilmem. Allah Allah. vallahi Şu şeyden, sömürgecilikten sonrası. Ee, sömürgecilikten sonrasında batının zihniyle sömürgelerin kendisine özgüvensiz bakmasını sağlayan iletişim ha, formülü. Anladım. Hindistan dersi. Hindistan'da, Cezayir'de, aslında ha, Türkiye'de, Türkiye'de ya da işte biz sömürge altında kalmadık ama yani biz de biz postkolonyal etkinin içerisinde kaldık. İşte bir ara çok popüler de kullanılıyor biliyorsun, bu dünya haritasının biçimiyle alakalı. Yüz hmm. ölçümlerini karşılaştırdığında Avrupa aslında küçücük bir yer ama evet. dünya haritasında öyle bir... Ortasına koyarsan, ha... kuzeye alırsan... Sadece ortasına koymada değil, işte o göbekli formu, yani küre formunu haritaya çevirirken, işte farklı teknikler kullanırsan Avrupa kocamanmış gibi evet. görünüyor. Halbuki Afrika'nın ne kadar büyük olduğunu görüyorsun. Gerçekçi metrekare ile Afrika hepimizi dövermiş yani evet. tartışmasız. Ama biz mesela Avrupa'nın hem merkezde hem de çok büyük olduğunu zannetmeyle alakalı bir bilgiyle devam ediyoruz. Bunun gibi hayatımıza yansıyan, biraz Orientalist etkinin getirdiği şeyde Orientalizmi de doğru şekilde tanımlamış olalım işin içerisinde, Batı'nın doğuya baktığı gözle kendine bakma hali. Yani batı gözlüğüyle burayı görmek. Burayı yani. görme halini kendisi işte. Yani oradakiler de çok misafirperverdir ama işte eğitimsizler falan bunu alıp üzerine giyme. Biz çok misafirperveriz ama biz de çok eğitimli değiliz abi. Sokak bir sürü kötü kötü adamla dolu. Bu aslında dışarıdan birinin sana bakarak tanımladığı kıyafeti giyip burayla alakalı Hı. konuşma hali. Şimdi bunun sohbetini yapıyorken biz kullandığımız tartışmalardaki kullandığımız bazı bakış açılarını ya da bazı terimleri yerleştirme de postkolonyal etkileri ya da e, oryantalist etkileri çokça seziyorum. Mesela en sık konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Bize çok gelen sorular yüzünden konuşuyoruz bu arada. Kadın-erkek eşitliği, eşitsizliği, bununla alakalı pozisyonlanma. Bu arada bugünkü konumuz kadın-erkek eşitsizliği olmasın. Sadece postkonolyar etkiye Tabii. bakmak olsun yani bir şeydi. Gerçekçi bir şekilde gerçekten bilimin bize getirdiği veriler ve sonrasında da kültürel anlamda ölçebildiğimiz sezilerimiz ve duygularımızla beraber ayırt edebildiğimiz hale getirmeye çalışalım konuyu. Hani kadın erkek eşitliği ile ilgili aslında ne oluyor, ne yaşıyoruz ya da ne hissediyoruz hikayesi. Şimdi bir bizim alışkın olduğumuz kültürel değerlerle beraber gelen bir formül var. Bu formül büyük aile formülüyle başlıyor. Osmanlı da öyle davranmış. Tabii. Aslında köy ve klan formülüyle davranmış. Aşiret da, da, evet. hatta. Da. Evet, aynen öyle. Ona bir bütün halinde davranmış. Osmanlı'da yani neredeyse polis yok bir şeyde. O dönemde hiçbir ülkenin içerisinde yok. Herkes buna benzer bir formülle davranıyor. Bir cinayet işlendiğinde onun kendi içinde halletmesini istemiş. Yani o yapı neyse. Şimdi o yapı küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor Ge geçtikçe, geçtiğimiz 500 yılın içerisinde geliyor. Cumhuriyetle beraber işte ülke kavramı girdiğinde, vatandaşlık kavramı girdiğinde işin içerisinde aile kavramına kadar küçülüyor. Cumhuriyet'in başlangıç döneminde kalabalık aileden bahsediyoruz. Dedeler, babaannelerinde için içerisinde olduğu. Ekonominin azlığından kaynaklı insanların aynı evin içerisindeki olduğu yerde. Dedelerden torunlara kadar giden sürecin bütün halinde bir aile olduğu. Devlet yine kendi alt birimini aile olarak kurmak istemiş. Yani atamasını böyle yapıyor. Aile kendi içinde çözsün arkadaşım ufak tefek şeyleri. Her şeyi bana yüklemesinden. Bunu karşılığında problemi çözme kabiliyetini bireyin kendisine atfeden... En yüksek maliyetli ekonomi formülü. Batı'nın alternatifleri var. Şimdi biz Türkiye'de bir şey konuşuyorken konuştuğumuz şey aslında yani bizim kendi alışkanlıklarımızdan geldiğimiz kalabalık klan tipi aile formülünden bireye giden, Kadın ya da erkek diye ayırmadan birey diye tarif edebildiği, hatta birey kelimesi o kadar kullanılıyor ki artık biliyorsun evcil hayvanlarında da birey olarak tarif ederek falan bitkisi. Kedi de birey bir bireydir. Kedi bir bireydir falan diye. Bunu ciddiye alıyorlar. Bu, muhtemelen bunun yüzünden dayak yiyeceğiz mesela bu cümle yüzünden. <gülüyor> Sen de bir bireysin canım kardeşim. Ne tamam. birey, birey diye tanımlamaya giden ve bireyin kendisinin devletle ilişkisinde hukuki dengeleri ve bilmem neye giden bir formül var. Şimdi bu formüle baktığında aile formülüyle, Süreci işletmek ya da yani ülkenin tekrar yapılanmasına bakmak işlemiyormuş gibi görünüyor. Bir kere burası hata veriyor. Çalışmıyor. Çalışmıyor yani. Ya da yani çalışan yerlere ağrıyor. Yani bir yerinde sıkıntı var belli yani konuyla alakalı. Fakat alternatifinin oluşturduğunu düşündüğümüz batıcıl bir bakış açısıyla bireye indirgemekte çalışıyor mu emin değiliz. Hani tamam bireye geleyim ya da pozisyonlayalım ama yani hani bunu, bunu böyle pozisyonladığımızda da Ne yapacak ki yani? Ne yapacak ki yani? Sadece şey değiştiriyormuş gibi görünüyor ölçülere baktığımızda, gerçekçi değerlendirdiğimizde. İsimler oluşa gelen şiddeti ya da yapının ismi, yapısı, biçimi değişiyormuş gibi görünüyor. Çünkü ortalama bir dünya Mesela şey tipi değerler kadın şiddetinde daha önemli. Mesela yoksulluk daha belirleyici. Yani kadın erkek şiddeti ya da işte cinayetinde aslında yoksulluk işte toplumun kültürel değerlerinden daha öncelikli bir değişken değeri. Ya da mesela metropolde mi yaşıyor, köyde mi yaşıyor, kasabada mı yaşıyor? Yani kalabalıkların oluşturduğu etki daha öncelikli. Yani, yani bu anonumlaşabildiğin yer hikayesi. Hikayesiyle şiddetin dozu artıyor ya da azalıyor ya da etkileri artıyor, azalıyor. Ya da mesela aristokrat mı göç kültüründe mi? Aristokrattan kastım zengin olma değil bu arada yani aynı bölgede üç kuşaktır dört kuşaktır durabilmeyi Aristokrat deniyor Aristokrat mı yoksa devamlı göçmek zorunda mı kalmış göç kültürüne e, kültürü göçmekse sıkıntı yok bu arada onu karıştırmayalım göçmek zorunda kalmışsa işte Suriye'de bunu yerleşik bir yerde yaşamak zorunda kalıyorsa. Kalıyorsa sonra. yani göçerek yaşamak yani göçüp yerleşik yaşamak zorunda kalmışsa orada şiddet artıyor bu tarafta azalıyor. Biz ise buna ele alıp sadece Batı'nın birey deyince bu konu çözülecekmiş gibi bir şeyle ilgili konuşuyoruz. Yani bireyin hukuki hakları falan diyecekmiş gibi. Bu da öyle hassas bir açık yaraya neden oluyor ki gerçekten şu anda bir sürü insan bu şiddetten mağdur ağır mağdur durumo dönüştüğü için bir şey yapmanın hepsi de kalıcı bir hasar verebilir şeyi de var hassasiyet mekanizmayı anlayamıyorsun çünkü Evet yani yani, yani hani bu şey. konuyla alakalı hukuken yaptığın en küçük şey gerçekten Türkiye'deki ölecek insan sayısını artırıp azaltabiliyor gerçekten bu kadar da bir gerçek. Yani anında da bir şey yapılması gereken de bir durumu var. Şimdi bu karmaşaya sadece batı kafasıyla yani hani işte yüzümüzü döndük ve tek doğru o taraftır da değil. Bu tarafın yanlış olduğunu da fark ederek, Bu taraf da yapıda. Yeniden tanımlama koymak gerekiyor ama bu tanımlamada e, postkolonyal etkiden ari bir bakış açısı geliştirmek lazım. Ha, ari, şöyle ari. fabrika <gülüyor> ayarlarına gel ağırcım İşte <gülüyor> Biraz uzattım. Her şeyden kurtaracak, kurtaracak şey. olan şey bu işte. Ha yani tekrar bir aile tanımı Yok yaptım. bu arada bence uzatmadın. Tirat gibi çok güzel ifade ettin. Yani... Tamam. Bütün resmi çok güzel açtı. Mesela ben bu şekilde bakmadım şimdiye kadar. Bu arada, bilmeyenler için biz Can Can'a da gerçekten böyle konuşuyoruz arkadaşlar. Yani Ben bize gerçekten bunu ilk defa Mustafa'dan dinliyorum. Bunun bir senaryo falan filan yok. Mesela burada anlattığın toparlama bence çok güzel. Beni tatmin etti yani. Ve evet. neden başka bir yerden bakmamız gerektiğini güzel anlatıyor. Çünkü o kadar çok ezberden örülü, evet. kırılgan bir hikaye var ki çoğumuz da niye onun öyle olduğunu bilmiyoruz. Dediğim gibi müdahale etmeye kalktığında, Genellikle çarşafa dolanıyoruz. Ne oldu falan oluyor. Evet evet. Linçlere dönüyor ya da Tabii. işte bir insana sesini duyuramadığın bağırtıların içerisinde kalıyorsun gibi görünüyor. Aynen. E, burada bireye indirmek nin şöyle bir yani e, Dursun Ali Yazla beraber de bu konuyu konuşmaya da niyetim var. Yani değerler paylaşımıyla da alakalı bir sorun var. Aynen. Yani toplumsal üretim değerinle o değeri toplumdaki bireylerin nasıl dönüşeceğiniz sisteminde kadın ve erkeği birer birey olarak ele aldığındaki değer paylaşımında da sıkıntı var. Mesela şeyi teknik olarak çözemiyorsun, kadın düşük maaş alma hikayesi, kadının sonradan sektöre girmeyle alakalı bir durumu değil. Başka bir problemden oluşuyor ve bunu o batıcıl bir yapıyla çözemiyorsun. onlar da çözemiyor. Aynen. Yani orada da çözülmüyor. Bunu başka bir yerden, kadın ve erkeğin bir blok halinde ele alındığı bir değerler sistemiyle bakmak lazım. Ama bu eski tip aile formülü değil. Yani o, o klan yapısı ailenin reisi erkektir, o değil yani yani artık. Hani bu ikisi arasında yendiği inovatif bir yerden bakmak lazım ve bence bunun en iyi karşılığı evrim ve biyolojide saklı. Ama <gülüyor> orada bir sıkıntı var işte. Bak, burası <gülüyor> çok detaylı <metabeli> yerlerle dolu. <gülüyor> sana <attım. gülüyor> Ateşten gömlek. Şöyle bir durum var ama Benim yırtacağım yer şurası. Evrimsel ve kü şey olarak, evrimsel ve biyolojik olarak biz primatız. Primat olmakla Diğer primatlarla ilgili kuralların neredeyse tamamına tabiyiz. Yani primatlar bu dünyada nasıl yaşıyorsa, nasıl davranıyorsa, nasıl sosyal ilişki kuruyorsa, nasıl ürüyorsa. Aynı kurallar kabaca bizde de geçerli. Fakat insanda bir sorun var. İnsan birkaç bin yıl önce evrimini terk edip, biyolojik evrimini terk edip kültürel evrimine oturmuş bir canlı. Ve bu kültürel evrim o kadar belirleyici ki etrafındaki biyolojik etkileşim dünyasını dahi değiştiriyor. Seni artık tabiatınla değil kendi kültürünle etkileşen bir canlıya dönüştürüyor. Ve yavaş yavaş bu kültürün içinde, kültür senin biyolojinin, senin biyolojin senin kültürünü falan etkileyerek bir karmaşık sistem oluşturuyor. Şimdi burada insanın değişmeyen ayarlarını ben anlatırken, mesela beslenme konusunu anlatıyoruz ya. Şimdi beslenmede bakarsan daş yememiz lazım abi. Yani normalde ayarlara bakarsan ağaç köküyle besleneceksin, böcek yiyeceksin arada bir bilmem. Ama böyle olmaz aşikar. Neden? Biz bir kültürle geldik buraya kadar. Çok ciddi bir know-how'ımız, bir birikimimiz var. Onun içerisinde doğru işe yarar kısımları seçmek, fazla üretim gereksiz olan bizi zehirleyen o şekeri uzaklaştırmak gerekiyor. Bu seçkiyi yapabilirsen o kültürel yaratım süreci senin işine yarayan bir yardımcıya dönüşebiliyor. Ama böyle geldi, böyle gider dersen bunun içerisinde boğuluyorsun. Kendi pisliğinde boğulan bir canlı gibi. Şimdi aynı şeyi sosyal ilişkiler konusunda da var. Birey rolleri konusunda da var. Kadın erkek rolleri konusunda da var. İnternetten çok linç konu olduğu için biraz bildiğim zannediyorum. <gülüyor> Mesela ya diyorsun ki konu kadının erkeğin üstünlüğü, alçaklığı falan filan meselesi değil diyorsun. Oradan birisi bir fırlıyor diyor ki ama sen Türkiye'de kadınların durumunu biliyorsun. Ya biliyorum. Yani benim de annem var, eşim var, arkadaşım var, kardeşim var. Ben de görüyorum. <gülüyor> ama bana itiraz ederken kullanılan tanımlamaların hiçbirinin ne kültürde nesnel olarak karşılığı var, yani sokakta gezen insanda ne de biyolojide bir karşılığı var. Yapılandırılmış bir ezber üzerine bir takım hak savunuları ya da bir takım saldırılar, bir takım yer açma çalışmaları devam ediyor. Bunu şöyle yapabiliriz gibi geldi hep bana. Biyolojik bazı anlayıp kültürel izleyi takip ederek, ya insanlarda şimdiye kadar seçilmiş olan davranış biçimlerine bakıp ya kardeşim bu işe yarıyor ki seçiliyor deyip o kadim bilgi ataması yaptım. aynen onu çok kurcalamayıp modeli aynen uygulamak işte muhafazakârlık diyor Yalın buna. Muhafazakârca davran. Bu arada <gülüyor> Yalın Alpay'ın muhafazakârlığı. <gülüyor> evet yal, yani. Yalın Alpay'ın tarif etti. Ben <gülüyor> her her seferinde onu vurguluyorum. İşe yarayan modeli çok kurcalamadan kullanmaya devam etmek, işe yaramadığı aşikar olan her türlü modeli kavramı tartışmayı Gündem dışı bırakmak. Şimdi bunu yapabilmek kolay olmuyor. Bir kere tuzu kuru insanlara ihtiyacımız var. Bu konularla kirlenmemiş, politize olmamış, savaşta yara almamış insanlara ihtiyacımız var. Çünkü sen meydanda çok fazla bağırdıysan, çok fazla yazdıysan, bir görüşün arkasında çok fazla durduysan tam bizim hani o veciz ifadeleri tükürdüğünü yalayamıyorsun abi. Çünkü her taraf tükürük. Hangi birini yalayacaksın yani? Biraz <gülüyor> iğrenç oldu farkındayım ama. <gülüyor> ama <Dolayısıyla, gülüyor> çok iyi anlattım. Şey. Sınmamış adam senelerce. Adam ya da kadın bu arada seksist olmak istemiyorum. Ya, o kadar çok üzerine gitmiş ki. Mesela şimdi rahmetli Duygu Asuna yaşasaydım mesela bu zamana kadar. Deseydi ki fikrimi değiştirdim. Yani biliyorsun Türkiye'deki feminizmin hani böyle marka isimlerinden bir tanesi. Deseydi ki ben geldim şu yaşıma baktım fikrimi değiştirdim. Ne hale gelirdi bir düşün. E, onun ne hale gelmesini bırak, yani bu toplumsal baskı kısmını bulmamak için söylüyorum. Kendisinin böyle diyebilmesi, böyle bir insanın öyle diyebilmesi neredeyse mümkün değil. Evet. Yani tarihte bunlar böyle parmakla sayarsın bu tip insanları. Şimdi birincisi, bu meselelerin altını çizmek için yarasız insan bulmak gerekiyor. Fazla tükürmemiş olanı bulmak <gülüyor> gerekiyor. Fazla iddialı konuşmamış, her şeyi temelinden ele almaya niyetli. Yani kendi görüşüne tapmayan birileri gerekiyor. Şimdi ben mesela... Ben de bu klasmandan çıkmak istiyorum çünkü çok anlattım. İnsanın fabrikayları dedim, biyoloji dedim, işte evrim dedim, o dedim, bu dedim. Fakat benim orada bir şey var, benim anlattığım şey değişmiyor abi. Yani önceden de böyleydi, bin sene sonra da aynı olmaya devam edecek ve anlattığım şeyin aslında direkt anlamda senin, benim sosyal hayatımda çok büyük bir etkisi yok. Yani çok büyük bir artısı, eksisi yok. Ne zaman başlıyor artısı, eksisi? Bunu anladığın zaman sosyal hayattaki bir sürü derdin ne kadar tuhaf olduğunu fark ediyorsun. Bunların karşılığını olmadığını görüyorsun. Şimdi biyolojik olarak ben şunu diyemem, ya insan işte erkeğin kişisi neyse çok eşlidir, efendim işte aile yapısı zaten sonradan sosyal bir konstraktör, bunu demenin hiçbir anlamı yok. Mesela şunun gibi, özgür irade meselesi konuşuyoruz ya biz şimdi, şimdi özgür irade e, yok deneysel araştırma aslında. Şimdi ben bunu sokağa çıkıp, merhaba sayın vatandaşlar özgür irade yok biliyor musunuz? Ne faydası var bu insanlara? şöyle bir şey olabilir yalnız bir tanesi aklına şey, ulan zaten özgür adam yok benim de bunu doğru yazım var ben gideyim bir doğrayayım bari özgür adam yokmuş <gülüyor> ya buna ilham vermek dışında hiçbir faydası olmayan bir şey ama insanın seçme şansı var ve bu seçimden sorumludur bu her devirde vazetmemiz gereken bir şey. Özgür irade tartışması felsefi, bilimsel bir tartışma. Ama mesela orada mesela özgür irade ile alakalı, zaten sohbetimizin kendisi geldiğinde de evet ne yapacağını belirleme konusunda belki de özgür irademiz yok ama nasıl yapacağını belirleme konusunda özgür irademiz olabilir konuşabiliyoruz ya. Ha işte ya bir yerde Aha. bir şey var ama nefisinde. Evet, evet, yani... yani şimdi böyle hardcore bilimsel bilgiyi insana direkt vermenin bir faydası yok evet. onu söylüyorum. Yani bunun bir anlamı olmalı. Hadi burada geldi yani gerçekten arge yapıyoruz yani bir şeyde konuştuğumuzda. Bir problem o, o öbeğini daha aşmakta da gerekiyor. Şimdi toplum mühendisliği yapmak iyidir ya da kötüdür. Aslında biz konuşurken ister istemez bazı konular felsefi ya da bilimsel ayaktan mühendislik ayağına da dönüyor. Evet. Yani burada evet. ne yapalımla alakalı. Kadın şiddeti bir şey yapmayı gerektiren bir şey. E biz de düşünsel bir arge yapan bir alansak bu konuyla alakalı ne yapalımı konuşunca ister istemez toplum mühendisliği yapmaya başlıyormuşsun gibi oluyor. Şimdi toplum mühendisliği yapmanın işlevsel olmadığını da aslında çok işe yaramadığını da öğreniyoruz. Yani gelecekle ilgili evet. hiçbir şey planlamak mümkün değil. Her şey kelebek etkisine bağlı bir değişkenle hareket Temizle ediyor. Sen bize biraz önce bir sürü faktör saydın. Hangi şiddette, hangi faktör ne kadar etkili bilmem ne. Yani tepeden de böyle bir, şey. böyle bir datayı inceleme olasılığımız da yok. Dünyadaki hiçbir bilgisayarın da bence böyle bir datayı inceleme becerisinde olacağını zannetmiyorum. Ama bazı temel değişkenleri anlama... Bu temel değişkenlere göre davranış gösterme önceliklendirilebilir. Mesela az önce konuştuğumuz gibi yani kadına şiddetle ilgili konunun yoksullukla ilgili olduğunu, öncelik yoksullukla ilgili olduğunu mesela kolaylıkla Anlıyorsun. belirleyebiliriz. Markırlayabildiğimiz, işaretleyebildiğimiz şeylerden bir tanesi. Mesela tam bu noktada mesela bunu bildiğinde ne yapacaksın? Yani kadına şiddet uygulamayan meyilli erkeğe para mı vereceksin? Hayır abi toplumun ekonomi koşullarını iyileştireceksin. Yani mesela o ekonomik dengesizliği ortadan kaldıracak. Artık konu şeyden çıkıyor yani. Kadın, erkek, şiddet bundan çıkıyor. Evet. Yani sen biraz daha müreffeh yaşam sağlarsan bu zaten otomatik azalacak bir sorundan bahsediyorsun. Evet. O sorunun bir sonuç olduğunu fark ediyorsun. O sonucun nedenle düzeltmeye çalışıyorsun. İşte tam da demin anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani bizim ayarlarla ilgili gibi içinde yaşadığımız dünyaya dair bazı uyumsuzluklarımız var. İşte olmuyor işte dediğin gibi göçer adam şehirde yapamıyor. Yani göçer adam derken göçer kafalı insan. Bu sistemde mesela uyumlanamıyor. uyumlanamama problem çıkarıyor, rezonans bozuluyor. Bunu ortadan kaldırabilmek için o insanın bu background'unu, bu zeminini bilip bu sistemin içerisinde onu doğru bir şekilde yaşatır hale getirmen ya da sistemi değiştirmen gerekiyor. Ya tutup da şehirde bilmem ne var demek, yani sonucu tarif etmek ve sonucu iyileştirmeye çalışmak ağrı kesici medeniyetin işlevi. Ya mesela bak ne kadar tuhaf şeylerden bir tanesi. Yani kadın erkek eşitsizliğini vesairesini falan konuşurken işin içerisinde toplumsal kültürün neredeyse tümünü kadın kuruyor. Tabii ki. Mesela şimdi şimdi tabii ki de ön kabulde değil fiziken yani nesnel olarak toplumsal kültürün neredeyse yüzde seksenini ka yani karar verici olarak kadın karar vericiliği ile kuruluyor. Tabii. Mesela bu gerçekliği de doğru yerden okumaya ihtiyaç var. Ya çocuğu yetiştiren kadın olduğu için... Sadece yani çocuğu değil kadın... ev dediği şey, evle tabii, alakalı tanımadığın şey yüzde seksen'i kadın kararıyladır. Bunu hiçbir erkekken tanımlayamaz. Yani iş, yeni, inovasyon bilmem ile alakalı erkek egemen bir dünya diye konuşmak mümkün. Ama kültür dediğin şey, hangi tabak ne bilmem neden başlayan, hani kültürel doku dediğin fotoğrafın kendisini kadın kuruyor. O beyin ona uygun çünkü. Hayır, sadece uygunluk da değil, yani gücü fiziken mesela kadına verilmiş bir şey değil bu. Tabii yani ki. kadının bayağı kendi bileğiyle aldığı bir şey. Yani doğal yani, doğal, doğal eğilim. Doğal, doğal eğilimiyle beraber böyle. Mesela bunu da doğru yerden okumak gerekiyor. Evet. Ama mesela başka bir tuhaflık, bunu belgesel yapmayı düşünüyorum, hani üzerine daha evvelden konuşmuşluğumuz var şeyde. E, Çalıştığımız ya da samimi arkadaşımız ya da kız arkadaşlarımızla beraber akşamleyin korona öncesinde dışarıya yemeğe içmeye gidiyorduk. Mesela tuvaletimizin gelmemesi bizim için hiçbir sorun değil. Her kadın için sorun Tabii. tuvaletinin gelmesi. Ve yani ortak para ödeyebildiğimiz güçte olan ekonomik olarak bir kadın hijyenik olarak o mekan o kadının ihtiyacını giderebilecek altyapıyı hazırlayamıyor ve bu normal mesela. Tabii. Hani eşitsizliği gücünü de anlamak açısından. diyene kadar ben böyle bir sorunun varlığını bilmiyordum. Halbuki kadınlara sorunca böyle bir sorunun Tabii. varlığını anlıyorsun değil mi? Çantalarında bir sürü hijyen malzemesi taşımak zorunda. Kuğu işemesi diye bir işeme yapmak yani. zorunda kalıyor yani. Oturmadan ya da bir yere dokunmadan tuvaletini yapma. Sen ben olsa hakaret kabul ederiz bunu. Tabii. Abi tuvaletini yapacaksın ama şu dengedeyken yapacaksın falan dese Yani mekan yıkarsın. Hani, Lan, doğru düzgün yer yapın falan diye. Halbuki bu böyle oturmuş. Hani eşitsizliğin boyutunu da anlamak açısından. Bunlara, bunlara şimdi çözüm üretmek bu masanın gücüne yet, gücü yetmez. Yani daha kalabalığa da ihtiyaç var, üzerine düşünmeye de. Sadece bunu düşünürken başka bir yerden bakıp konuşmanın zeminini arıyoruz. Hep beraber arıyoruz. Tabii bu da yani onun yani videosu bütün, olsun. Bütün mesele o yani. Bir, bir şeye evet. çözüm gelmez zaten işlerde evet. ama bakış açısı alternatifi sağlayabiliriz. Yani tekrar dediğim gibi benim insanın bir primat olduğunu 100 sene anlatmam çok bir şey değiştirmez. Bir primatın, kültür üreten bir primatın ürettiği bu kültürle beraber bugün de yaşamak zorunda olan bir primatın eve bu primatın farklı gruplarının farklı farklı özelliklerinin neye sebep olduğunu bütünlüklü bir resimle anlama zorunluluğumuz var. Buna baktığımızda mesela ben bugünkü aile yapısını, dünkü aile yapısını da, bugünkü aile yapısını da, yarınki aile yapısını da doğal olmadığını düşünüyorum. Ama bu doğal olmaması Kötü bir şey anlamına gelmiyor. Doğal derken tamamen e, evrimsel ve biyolojik anlamda söylüyorum. Hı hı. Kültürel olarak ihtas edilmiş şeyler bunlar. Dün ona ihtiyacım var sosyoekonomik olarak. Bugün başka bir şeye ihtiyacım var. Yarın başka bir şeye ihtiyacın olacak. Bunun mühendisini yapmak da zor. Şu ülkücülerin meşhur düşünürlerinden bir tanesinin, Dündar Taşer'in olabilir bir sözü var. Kültür ihtas edilemez ancak tespit edilebilir diye. Şimdi mesela devrimlerin en önemli sorunu bu. Evet, evet. Kültür ihtihaz etmeye çalışıyor. Sen böyle olacak, balaya gideceksin, öyle öyle böyle. Olmuyor baba. Yani... Yalı'nın muhafazakarlık tanımıyla beraber hepimiz devrimci olmaktan muhafazakar olduğumuzu kabul etmeye geçtik. <gülüyor> Aynen yani... öyle. <gülüyor> Çünkü çalışmıyor, çalışmıyor. Evet, yani öyle. kültürü tespit edeceksin, ona göre hareket edeceksin. Evet, evet. Yani bir yeri mesela işte bilmem Bartın'ın köyünü sen operayla modernleştiremiyorsun. Evet. Ya da bir yere gidip herkese takke dağıtınca onları dindar bilmem ne yapamıyorsun. Bütün okullara inovatif yapınca bir şey olmuyor. Yani, ya da birine para verince orası zengin olmuyor. Mesela o, daha basiti. Aynen öyle, aynen tamam. öyle. Para zengin etmiyor. Evet. Ya da parasızlık illa eşkıya etmiyor. Evet. Yani o kültürel yapıyı anlamadan yapacağımız her hareket problemli. Şimdi ben mesela çok seviyorum böyle internet kahramanı arkadaşlarım var. Böyle kadın erkek tweetleri atıyorlar. Kimi yalıdan atıyor, Gireyim. kimi apartman dairesinden atıyor. Ve çok, çok net kesin şeyleri var, görüşleri var. Pazarda soğan seçmeyi bilmez o adam mesela şimdi ama pazarda soğan alıp satan insanın hayatı hakkında konuşma cüretini bulabiliyor. İşte bu da bir eskiden çok modern ve jacobenlik dediğimiz bir şey. Hayatın gerçeklerinin farkında olmadan bunu konuşmak. Ben bilmediğim bir şey konusunda vallahi ara derim konuşmam ya. Ben el alemin ailesine evine yapısını diyeceğim? Ama kendimde şuna bakarım. Ben nasıl bir kültürden geliyorum? Kocun mu abi öyle bir kültürde büyümüşsün. Sen seçmedin ya orada büyüdün. Dedi ki bana uyanı nedir? Ben gidip şimdi bambaşka bir sosyal ortamda çekilin ölen ben geldim yapsam iki gün dayanırım. Üçüncü gün plastik patlar. Oradaki difüze olmuş kuralları bilmiyorum. Çünkü detaylardan bir haberim. Tamam salonda gezerken iyi, kravatı taktığın herkese aynı görünürsün falan ama ya bir kriz anında ne bileyim işte tuvalete gideceğin zaman bir espri patlatacağın zaman baltayı taşa vurma çok yüksek. Bu sosyal doku uyumsuzlukları yaratıyor bizim hayatımızdaki sorunları. O yüzden de böyle tepeden inme. Yani ister devlet ol, ister entelektüel ol, ister bilmem bilim insanı ol. Şu şöyle yapılacak kardeşim diyeceğim bir şey değil. Hele ki bu kadar atomize olduğumuz bir zamanda bir de yani Türkiye'nin içerisinde çok farklı gruplar. İstanbul'un içinde ben söylüyorum ya 6-7 farklı ülke biliyorum ben mesela. Bambaşka Şu hele ki Covid döneminden sonra bunların atomizasyonu daha da, yalıtıklık, daha da artacak. Evet. Yalıtıklık yani. Şimdi Fatih'teki adam sadece Fatih'teki Nişantaş'taki sadece Nişantaş'taki, Ümraniye'deki sadece Ümraniye'de geziyor. Yani hareket iyice kısıtlanıyor. E böyle olunca bunların hepsinin mikrokültürel ortamlarına başka bir şey yapmak gerekecek. O yüzden benim bulduğum kurtuluş yolu herkesi de tavsiye ederim. İnsanları temel düzeyde fark ettirmek. Bırak kendi çözsün. Bırak yolunu bulsun. Yanılsın, denesin bir şey olsun ama gelişsin ve o bilgiyi kullanabilir hale gelsin. Yoksa her şeyi devletten beklememek lazım. Onu söylemek isterim. Bu genel olarak daha uzun üzerine düşünülmesi gereken… Bizim zaten sürekli daha uzun süre düşünülmesi… <gülüyor> Bilimsel makaleler gibi oluyor bizim konuşmalar. Bunun üzere daha fazla çalışma yapmak lazım. Çalışma yapmak lazım. <gülüyor>